Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz ee, baharat videolarına devam ediyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz karabiber arkadaşlar toz karabiber. Ee, karabiberin içine ürkiye atıcılar şöyle yapıyorlar boya katıyorlar gıda boyası, talaş ince talaş katıyorlar kum katıyorlar boya'yı da katınca bu renkte bunun içine karışmış oluyor arkadaşlar. Bunu anlamak için kum var mı talaş var mı ya da bir şey katılmış mı? Bunu anlamak için bu videoyu sizin için. Çektik. Şimdi görüyorsunuz. iki paket aldık arkadaşlar. Tabi marketin ismini söylemiyorum şimdi. Bir de süzgeçimiz var burada gördüğünüz gibi. Şimdi evet. öncelikle bunun içine atıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi boşalttık. Gördüğünüz gibi. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Karabiberi yıkıyoruz. Zaten altta görüyorsunuz alttan güzel süzülüp gidiyor arkadaşlar. Kapatalım şimdi suyu. Şimdi bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Eğer kum olsaydı bunun içinde kum çıkacaktı. Şöyle yapalım. Bakın görüyorsunuz. Olduğu gibi alta boşaldı gitti arkadaşlar karabiber. Eğer bir sıkıntı olsaydı burada kum görecektiniz veya talaş görecektiniz veya kiremit tozu da görebilirdiniz. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Aldığınızda hangi marketse oraya güvenebilirsiniz. Bakın hiçbir şey kalmadı. Oradan karabiberi almaya devam edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Diğer baharat çeşitlerini de bu şekilde sizlere çekeceğiz ve göstereceğiz. Bakın hiçbir şey kalmadı. Demek ki katkı maddesi kullanılmamış arkadaşlar burada. Zaten gıda boyası kullanıldığı zaman kum kullanılıyor. Talaş kullanılıyor. Çünkü onun boyasıyla da aynı renk elde edilmeye çalışıyor. Hiçbir şey kalmadığına göre marketin ismini söylemeyelim reklam olmasın. Biz oradan karabiberi almaya devam edeceğiz. Veya baharatçıdan hangi baharatçıdan aldıysak devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam ediniz arkadaşlar.